Merhaba sevgili Başak Burçları. Geçen ay en çok izlenen videomuz Başak Burcu'nun videosu olmuş. E, o yüzden bu ayda Başak burçlarıyla başlamak istedim. Bazen süreçlerde gecikmeler olabiliyor. O yüzden e, sizlere bu şekilde teşekkür etmek istedim. Ocak 2022 gündemini konuşacağız. Yükselen Burcu'nuza göre sizler için neler geliyor bunlardan bahsediyor olacağım. E, gündem itibariyle Öncelikle Ocak ayına geçmeden önce Aralık 2021'de neler olduğu bunlardan çok kısaca bahsetmek istiyorum Öncelikle Jüpiter burç değiştirdi ve Jüpiter artık e, kova burcundan çıkarak balık burcuna yerleşti halihazırda Venüs retrosu başladı bu e, Aralık 2021 itibariyle Oğlak Burcu'nda ve yıla Venüs Retrosu etkisi içerisinde girdik. Jüpiter Balık Venüs Retrosu enerjileriyle yılı başlatmış olduk arkadaşlar. Burada özellikle Jüpiter'in Balık Burcu geçişi sizin için 2022 senesinde ciddi şanslar ve fırsatlar barındırıyor olacak. Zaten yıllık yorumlarda bahsetmiştim. Yeri geldikçe de bahsediyor olacağım. Özellikle partnerler, ortaklıklar, karşınızdaki muhataplarınız açısından ciddi fırsatlar, yakalama imkanını elde ediyor olacaksınız sevgili Başak Burçları. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak destek olursanız, aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız ve videoyu beğene tıklarsanız çok sevinirim. 2021'de neler yaşadınız? Yorumlarda paylaşırsanız yine çok memnun olacağım. Özellikle ikizler ve yayaksında bulunan ay düğümleri sizi hangi alanlarda sınadı ve zorladı? Başak Burçları içinde büyük kırılmaların yaşandığı bir yıldı 2021 senesi. Evet 2 Ocak tarihinde Merkür'ün Oğlak Burcu transiti sona eriyor ve Merkür Kova Burcu'na geçiş yapıyor olacak. Merkür'ün kova enerjisi Merkür'ü olan o kasvetli halinden bizi biraz daha uzaklaştırıyor. Merkür kovada biraz daha ileri görüşlü, farklı ve marjinal bir düşünce yapısını sembolize eder. Sizin doğum haritanızda da 6. ev ile ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla iş hayatınız, sağlığınız, günlük koşturmacılarınız, beraber çalıştığınız insanlar, ekip arkadaşlarınızla, diyaloglarınızla ilgili gündemler zihninizi daha fazla meşgul ediyor olacak. Özellikle Merkür'ün 5. evden geçerken aşk hayatınız biraz daha spekülatif konular noktasında sizi zorladığı sorumluluklar almaya davet ettiği ancak belki de baskıladığı enerjiden uzaklaşıp biraz daha günlük temponuza yönelmeye başlıyorsunuz. Günlük işlerinizi çözmeye ve bunu da aslında pratik ve farklı bakış açılarıyla çözmeye başlayacağınız bir süreç başlayacak. Yine 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay var. Oğlak enerjileri devam ediyor bu ay itibariyle. Sizin 5. evinizde özellikle yeni bir aşk, aşk hayatınızda yeni bir gündem, hali hazırda Oğlak Burcu'nda Venüs Retrosu'nun devam etmesi burada zaten aşk hayatınıza dair güncellenmesi, düzenlenmesi gereken bir konunun olduğunu gösteriyor. Belki de risk aldığınız bir durumla alakalı yeni bir başlangıç yeni bir oluşum içerisinde bulunabileceğinizi gösteriyor. Birçoğunuz için bir fikir, bir tasarım, bir yaratım anlamına da gelebilir. Bir projeyi tasarlamak, yaratmak ve ortaya çıkarmak aynı zamanda sizi heyecanlandıracak, mutlu edecek yeni bir gelişme, yeni bir aşk, yeni bir proje, belki de bir çocuk sahibi olmak veya çocuklarınızla alakalı gündemlerde yine bu yeni enerjisiyle beraber tetiklenebilir gibi gözüküyor. 3 ocağa geldiğimizde Jüpiter'in ay düğümleriyle kare görünümü var. Ee, burada Jüpiter ve ay düğümleri arasındaki bu e, sert etkileşim aslında yine e, ikizler ve yay aksını tetikliyor olacak. Yani e, burada yükselen dereceniz ilk derecelerde ise şayet e, biraz daha sert etkiler alabilirsiniz. Ama zaten son derecelerde ise bu etkiyi artık geride bıraktınız. Jüpiter'in ay düğümleri ile teması bir buçuk yıldır size verilmeye çalışan mesaja yer almadıysanız bunun artık e, görmezden gelemeyeceğiniz bir boyuta getirilmesi anlamına geliyor. Jüpiter balık burcunda 7. hemen girişinde bulunacak. Burada demek ki evlilik, ilişkiler, köklenmek, aile, nereye ait olduğunuzu, kime ait olduğunuzu, hangi gruba mensup olduğunuzu, muhataplarınızın kimler olduğunu... Bu muhatapların size neler öğretmeye çalıştığını, hangi konfor alanından çıkmanız gerektiğini, hangi aşamaya ilerlemeniz gerektiğini, hangi yönde adım atmanız gerektiğini hatırlatan bir mesaj olacak ve dediğim gibi buradaki enerji her neyse artık görmezden gelemeyeceğiniz bir büyüklükte bir abartı da karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Burada tabi. Birçoklarınız açısından evlilik, ortaklıkla alakalı bir takım kırılmalar, belki çok güçlü bir partnerin hayatınıza girmesi, onun tesiri ve etkisi altında kalmanız, kariyer hayatınızla alakalı önemli değişimler. Bunun yanı sıra aile ile alakalı gündemler yine bu süreçte tetiklenebilir gibi Gözüküyor açıkçası hayatınızdaki kritik konularla ilintili. Artık bir şeyleri çözümlemediyseniz oturup onun üzerine çalışmanız gerekecek gibi gözüküyor. 14 Ocak tarihinde Merkür Retrosu da başlıyor. Retrolarla devam ediyoruz. Ocak ayı biraz böyle karışık enerjilerle geçmişi şöyle bir toparlayalım. Yani sanki henüz 2022'ye giriş yapmıyoruz da. Önce 2021'in artıklarını toparlıyoruz gibi bir hal var. Merkür Retrosu 10 derece kova burcundan başlayacak sizin 6. evinizde. Uzun zamandır ertelediğiniz, ötelediğiniz yapılması gereken işler, çözülmesi gereken problemler, görüşülmesi gereken konular, toplantılar, projeler bunlara ilişkin Artık bir toparlanma evresini işaret ediyor. Yani iş hayatınızda belki sonra yaparım, sonra hallederim. Günlük rutinlerini sağlığınızla alakalı bir konu olabilir. Sonra diyete başlarım, sigarayı bırakırım, spora başlarım gibi planlarınız varsa artık bunları icraata koymanız gereken bir süreçtir. Ancak yeni iş girişimleri adına, ekibi değiştirmek adına, ekiple alakalı önemli gündemler adına çok işlevsel olmayacaktır. Bu dönemde aklınıza gelen fikirler ancak daha evvelden gelen fikirler varsa bunları uygulamaya koymak adına da uygun süreçlerdir. Yani önemli olan burada bu projenin sizin aklınıza ne zaman yattığıdır arkadaşlar. 14 Ocak tarihinden sonra bu proje aklınıza yatmaya başlıyorsa biraz daha durup düşünmeniz gerekebilir Şubat ayına kadar. 17 Ocak tarihine geldiğimizde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay çok güçlü bir dolunay. Tam karşıda güneş plüto kavuşumu söz konusu olacak ve şans noktasıyla tam kavuşum enerjisinde olacak. Aynı zamanda ay düğümlerinin artık aks değiştirmesi ve ilk teması da yine bu dolunayın enerjilerini tetikliyor olacak. Tabi hali hazırda devam eden merkür retrosu, venüs retrosu da aslında karmik enerjinin çok yoğun olacağını gösteriyor. Şimdi bu Dolunay'a baktığımız zaman e, Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde yine 27 derece farkında mısınız bilmiyorum ama e, Kasım ayından itibaren hem Boğa hem ikizler hem de Yengeç Burcu'nda meydana gelen Dolunaylar e, hep 27 dereceleri işaret ediyor. Buradaki senkronizasyon e, gerçekten e, ilginç bir mesaj. E, demek ki Birkaç aydır çözemediğimiz, çözümleyemediğimiz farklı alanlarda aslında bir tamamlanma, bir sürecin sonuna geldiğimizi işaret eden sembolikler. Yengeç Burcu sizin haritanızda 11. evi yönetiyor. Bu da kariyer gelirleri, arkadaşlıklar, sosyal çevre, ünvanlar, kalabalıklar, sosyal gruplar, idealler, hedefler evidir. Ee, burada bir kapanış var. Bir hedefinizden vazgeçebilirsiniz, bir hayalinizden vazgeçebilirsiniz veya tamamlayabilirsiniz. Bir sosyal çevreden uzaklaşabilir, farklı bir çevreye giriş yapmaya karar verebilirsiniz. Kariyer gelirleriniz, ünvanınızla alakalı bir durumun sonuna gelmiş veya tamamlamış olabilirsiniz. Bir üst aşamaya geçecek olabilirsiniz. Veya bir dostunuz, bir arkadaşınızla alakalı önemli bir gündem bu dolunayla beraber tetiklenebilir. Tam karşıda Güneş ve Plüton'un kavuşumda oluşu 5. elinizde çok güçlü bir enerjinin çok güçlü bir yaşam enerjisinin açığa çıkacağını gösteriyor. Belki de bir aşk için bir proje için bir çevreden uzaklaşmanız gerektiğini hissettirecek e, ve bu yeni e, çevrenin, bu yeni kitlenin sizin daha büyük e, şansları e, elde etmenize sebebiyet vereceğini ancak e, buradaki güçlü enerjinin karşı konulamaz olduğunu gösteren bir etkileşimden bahsediyoruz. E, köklü değişimler var özellikle yükseleniniz veya önemli kişisel gezegenleriniz 27 derece civarında ise. 18 Ocak tarihine geldiğimizde Uranüs retrosu bitiyor, Uranüs 10 derece boğa burcunda tekrar düz sayırına başlayacak. E, Tabi bunlar e, hemen Ocak ayında hissedebileceğimiz etkileşimler değil. Uranüs retrosu ile beraber özellikle maddi anlamda sahip olduklarımız alanında ciddi bir karmik dönem yaşadık. Özgürleşmeye çalıştığımız alanlarla alakalı hangi noktalarda sürekli bir kısır döngü içerisinde debelenip duruyoruz bunları e, görmemiz sağlandı. Uranüs uzun zamandır boğa burcunda e, sizin haritanızda 9. evde. Burada özellikle hayata karşı... Yaşama karşı bakış açınız, inançlarınız, e, hedefleriniz, arzularınız bunlara ilişkin bir sorgulama süreci geçirmiş olabilirsiniz. Bugüne kadar inandığım değerler bana ne kadar hizmet etti? İnançlarım benim gerçekten yanımda mıydı? E, veya bugüne kadar sahip olduğum değer yargıları, e, etik veya ahlaki değer yargılarım bana gerçekten adaletli mi davrandı? Bu süreçte sizi sorgulamaya iten değişimler, olaylar her neyse artık Uranüs'ün düz seyrine geçmesiyle beraber bu konuda artık marjinal, farklı bir yaşam anlayışı, felsefe veya ortam veya bir e, grup içerisine girmeye başlayacağınız, bugüne kadar aşina olmadığınız, bugüne kadar e, yabancısı olduğunuz, hiç o ortama girmediğiniz, hiç o bilgilere erişmediğiniz alanlarda artık, Vakit geçirmeye başlayacağınız, o sularda artık yüzmeye başlayacağınız ve bunu yaparken gerçekten büyük bir özgürlük, büyük bir değişim enerjisiyle beraber yapacağınızı gösteriyor. Bu sorgulama sürecin uzun zamandır yaşıyor olabilirsiniz. Hak ve adalet, etik değerler, ahlaki değerler ve inançlar alanında ee, kendi inançlarınızın bugüne kadar size kattıkları ve sizden götürdükleri dengesini e, kurduğunuz zaman terazi kurduğunuz zaman kefelerin çok dengesiz olduğunu fark edeceksiniz. Ve zaten e, 18 Ocak itibariyle artık... Yavaş yavaş peyderpey bu alanda ufak ufak e, bilgiler edinmeye başlayacaksınız belki çevrenizde farklı ve e, sıra dışı olarak gördüğünüz insanların desteğiyle veya okuduğunuz yayınlar, kitaplar veya dinletiler sayesinde. 19 Ocak tarihine geldiğimizde Güneş Kova Burcuna geçiyor. E, Güneş'in Kova Burcu geçişiyle beraber e, yine iş hayatınız. Gündelik telaşlarınız odak noktanız haline gelmeye başlıyor. Özellikle iş hayatınızda patron, baba figürü gibi eril figürler varsa bunların hayatınızdaki önemli faktörleri ön plana çıkarken sizin de yaşam enerjinizi daha çok sağlığınıza, gündelik rutinlerinize yönelteceğinizi gösteren bir etkileşimden bahsediyoruz. 24 Ocak tarihinde Mars Oğlak Burcu'na geçecek. Yay Burcu'ndaki etkileşimden uzaklaşarak Mars'ın Oğlak Burcu geçişiyle beraber Aşk hayatınızda yeniden bir alevlenme söz konusu olabilir. Ee, sizi heyecanlandıran bir takım konular var ama e, burada karmik enerjinin de çok yoğun olduğunu hissediyorsunuz. Mars'ın oğlak burcu geçişiyle beraber bir risk alabilirsiniz. Ama bu riski tabii ki oğlak enerjisiyle beraber alacağınız için özellikle e, uzun vadeli bir konuya dair e, uzun süreleri düşünülmüş bir risk olabileceğini söyleyebilirim. Bir proje ise bir fikir ise şayet bu durum. Buna ilişkinde sağlam, güvenilir, dayanıklı ve emek ve çaba göstermeye niyetli bir şekilde başlamanız gerekecek. Yani evet bir hışımla bir konuya başlayabilirsiniz ama uzun vadeli ve çaba gerektiren bir durum, bir olgu içerisinde olacağınızı da gösteriyor. 29 Ocak tarihine geldiğimizde Venüs retrosu bitiyor. Venüs retrosunun bitmesiyle beraber aşkla alakalı, çocuklarla alakalı, istekleriniz, arzularınız ve yaşam enerjinizle alakalı eğlence ve hayatın tadını almak, keyfini çıkarmakla alakalı karmik enerjiler artık azalmaya başlıyor Şubat ayında. Bu alanda ciddi şanslar ve fırsatlar elde ediyor olacaksınız. Sevgili Başak Burçları bu enerjiyle beraber belki de Ocak ayı bir farkındalık ayı olacak gibi gözüküyor. Evet Ocak ayına dair anlatmak istediklerim bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı özellikle 2021 senesinde yaşadıklarınızı paylaşmanızı rica ediyorum yorumlar kısmında. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden mutlu seneler. Yıllık yorumlarınızı da dinlemeyi ihmal etmeyin. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusasörüleceği hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresine kullanabilirsiniz. Sevgiler, mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.